nereye gittin Onur? Abi ben seni takip etmemiştim. Ya işte. Uğur oraya düştüler Uğur gel Uğur gel Uğur gel. Düştüler oraya. Kırmızılara mı? Adamlar düştü kanka oraya. Tamam kırmızılara ben. Tamam ya ölme de nereye gidiyorsan sıkıntı yok. Niye bakmıyorsun Onur? İlla cam mı kıralım yani? Biz ıslamak. Ölüm ya. Ya bir tane silah çıktı. Abi hanım oh, silah yok ya. Çarptığı yere bakar mısın? Korsan. Ooo baby'si sakin ol. Şşşt. Dur. Ah, sakin ol. Gele. Sıfırlık değil abi? Yok değil mi sende? Yok. E öyle artık. Yani bu kadar olmaz. Kardeş. Bu oyun harbiden bozuk abi beyler. biliyor mu? Şaka yapmıyorum. Çok ciddiyim. Oyun harbiden bozuk. Adam nerede kardeşim? Kanka adam işaretimdi. Adam bana vuruyor, ben düşüyorum Aa, ama. Sen seni... no name, Bu no e. <gülüyor> çocuk şey ya. Senin kez sıkıp da vurup öldüremedin adamı ben. Kanka, adamı ben yıprattım. Zaten canı azdı. Tamam. tamam ben Sen vurdun. Tamam, tamam, tamam kanka. Tamam evet, evet tamam. Kesin öyle. Abi ya, ben yanını yanını aldım. Hoş hoş geldin tut abi, iyi oynar. Coşkun hoş geldin yani. kardeş. Hoş geldin. Diğer dedin ben. sen? Nerede? Abi ben internetim, e, benim kızlar modemi kırdı. Oo. Modem filan uğraşadım onlarla 4-5 sonra ancak halledebildim. Hadi be. Aa öyle bir talihsizlik geldi başımıza. Bir şey olmaz ya. Yalnız çocuk canı sağ olsun çocukların bir şey olmaz. Öyle, öyle öyle. Çocuktur olur onlar. Öyle. Olur. öyle. Hala Sen aynı abi. yerde mi? Uğur aynı yerde. Hakan Kanka hala aynı yerde. Bir tane site çatıda. Çatıdaki kapıdan bakıp durup durup durdu da çıkartamıyorum. Bir tane daha yedi aşağıdaki. Biz de oynuyoruz çocuklar işte. İyi yapıyorsunuz abi. Elinizsazınız ne mutlu size? Çok şükür elinizsazdan yani bakıyor abi. Evin arkasından bakıyor. Şu an evin temin katıda. Ya. Abi Güzel. de bende kask yok ya, kask abi? Orada var mı? Bak, Bakayım kardeş. Bak. Burada, burada biri var. Bakıyor. Tamam Uğur, işe at bırak. Burada, gel burada iki var bu şey. Daha bak. Tamam, ben de AR yok. Kamyonun arkasındaki düştü. Uğur kamyonun arkasındaki düştü. sis attı oraya. Kamyonun arkasındaki bomba kanka? yok mu ya? Bombam işte şimdi lazım. Bomba yok. Şurada. O onu bırakmayalım o onu. Ya. Bakıyorum abi. Kraltaydım. Tamam sen bak Onur oraya ben alttan gideceğim. Bekle. Kamyonun arkasındaki dediğin Kanka, kanka, kanka işaretçi ben şimdi oraya bir C4 atacağım. Bekle. Dur ben öleceğim evet, dur. Evet soldan yanınıza geliyorlar. Dur C4'e düşeceğim şimdi. Ölüm <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> ölüm abi sağdan biri sıkıyor. Geldi yanımda. Aha, adam yanıma geldi evet. <Gülüyor> <de biriyim Gülüyor> Bir dakika. Beyonum da abi bana bir cross koysana. Evet evet. Nerede? <gülüyor> Eve çıkmış lan bu ne alaka? Aha, evet orada adam diyorum. var diyorum ya. Işte. Şurada. Canaz Onur. Hiç hiç raşlama. Öldü abi. Öldü abi. Oğlum ben bir takımı şeyle bitirdim <gülüyor> lan. C C4 C4'le bitirdim. 3 <gülüyor> kişi burada öldü. Gördüm, gördüm. Bak. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bizim bura çok kötü ya. Bizim bura çok kötü beyler. Sis attım. Binin arabaya gidelim. Bin abi, bin hadi. kesin yerim ben biliyorum abi ben kesin yerim anlatımcılık lan araba gidiyor tamam kanka seni kurtardık işte sıkıntı etme <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir dakika git basıyorum abi Bu arkadan çıkan nerede? Bak adam çatladı. O düştü şurada işaretimde. 4x lan bu. Ne biçim bir silah bu? 4x. Hiç de sevmem 4L 4. Abi solumuz vardı şu, şu yönde. O nerede? İşte onu bekliyorum ben aslında. Adam gördüm sıkın ona biraz ateş edelim de. Boş yere sıkmanıza gerek yok. İyi yapmışsın tamam. Onun arkadaşları gelecek. Bekleyelim onları. O tepeli mi İşte onu bekleyeceğiz. Fark etmez. O öldü beyler. On hmm. neyi Alan nerede? Alan'a gideceğiz zaten. Dur, bekleyelim biraz. Buru gördün mü? Var arkadaşı Zaten arabayla gelemez. Alan bakayım. Alan da bayağı oldu. Hadi gidelim. DV'ye gireriz. Katıyor. Tabii Gördüğünüz bakalım. adamları, adamları gördünüz. 30 tane yar oynayalım mı? Ya? Bekle adam bir dakika. kişi Ağır. ama kişi var. Bunlar yer görüyor. Hiç bunlara kaldır gidelim abi. Bunlar adamlar direkt yer görüyor. Şey Uğur, kaldır gidelim abi. Bunlarla hiç uğraşmaya gerek yok. Ben daha çıkmadım. Adam beni vurdu. Kaldır Uğur'a gidelim şeyi. Basın abi canınızı gidelim hadi. Basıyorum abi. Ay hiç gerek yok uğraşmaya gerek yok hazır mısınız neredesin hazır hazır hazır hazır hazır hazır tamam tamam dur sakin ol baba baba görüyor musun marketlere baba baba baba dışarıda durma dışarıda durma fazla durma dışarıda Önünüze bakın. Alo yeter tamam o bitti o. Ora bitti artık kanka. Uzakları baya. Adam hala deniyor ya. Abi adam hile işte. Adam o o hala koşmuyor. Aa, hala orada. Niye koşsun ki oğlum? Adam hile. Şimdi uçarak gelecek. <gülüyor> bak. Bak bak. Şurada bak. bak şurada. Orada bak. Al. 4x'im var. Anca, anca. En son dağ nişan alalım. En son dağ nişan alalım. onunla hizalayıp Geberdik otele geberdik. Şey e, arkada molta baktı birisi de. Ya e niye Hadi gidelim Bir hadi adamı gidelim mı vurdu? Gel gidelim boş ver gel gel de, gel de. gel gidiyorsun. Tamam, Oğlum araba nerede? Lan, Lan. Lan? Ne oldu oğlum? Oha! Oha! Ben bir şey yapmadım oğlum. Ağacı kenarından geçtim oğlum, araba. <gülüyor> takla attı. Ağaçtan böyle taklatmayı ilk defa görüyorum anasını. Oğlum ben yapmadım. Ağaçta oyunu oynuyorum. İlk defa ağaçta böyle bir takla attık ha. Demek ki sen bu oyunu oynamıyorsun Uğur. <gülüyor> bu oyunun adı Bukci ya. Bindiğim var ya ağaçta dalga geçti anasını sakın ya. Solumuzda araba mı var? Şu arkamıza bakacağız. burada bekleyelim biraz buradan gelen olacak çünkü Pikado tarafından Ta burada motorlu 556 var 6x var Ah nerede lan Aha. alsana bana Onur. şey uğur ben alsana gidelim. bana cantamda yer yok araba geliyor yoldan gidiyor araba Durdu bak adam sağımızda. Gitti gitti gitti. Burada Dur, durdu, burada durdu burada durdu burada durdu burada Aha, durdu. abi yolda adam. Bir daha vursan düşer o. Bir daha. Vuramadım, vuramadım. Ne? Adam şurada. Adam şurada işaretimde. Solunuzda adam. Bomba atıyorum gitme. Ya ananın amı ya. Ya Uğur bir küfür etme kanka dur. Sana sis attım şey. Bekle. Bekle orada sen onu. Bekle, bekle bekle bekle sessiz bir saniye. Direk alana koşacağız. Mutlayalım abi bende enerji yok. Tamam sen notla ben sağa sola bakıyorum. <Gülüyor> AKP'miz var abi. Buraya gelmiş, Onur sağdan gel oyna bana. <gülüyor> Hayt, bomba geldi. Lan aşama geldi be. Nak koşuyor. Nakı boş ver de şey diyeceğim. Ar gel gel gel gel gel. Gel yanıma, yanıma gel, yanıma gel. bu fullle, fullle. Full de, full, de. <gülüyor> full full. Full müsün? Full full full. Bin abi, bin bin bin altır, altır, altır. Ulan Onur, bil Onur, <gülüyor> abi F F ya Öleceğiz çünkü. Öleceğiz çünkü. Alan çok vuracak. Tamam tamam tamam sessiz sakin abi şimdi buradan sonra sessiz. de adamlar. Oo. Bak hem orayı söylüyorsun oraya düşüyorsun işte bak yanlış. Yerde de adam var. Bak orayı söyledin oraya düştün. Hay orayı düşmedim. Oraya düştün. Yanında hangardaki adam vurdu. Tamam bir dakika sessiz. Bana gelme, bana gelme, orada oyna. Yo yo, al gel. Sisat etrafını, etrafın etrafına sisat. Tansikseldi de. Biz de bulamıyoruz. Adam hemen altımızda, tamam mı? Şurayı unutma. Aha. Şu tepeye bakmaya çalışıyorum. Daha ile mi? Yok, ATV değil de. tamam götüreceğim Bluetooth'ı biraz kıtalım, tamam mı kızım? Hafta sonu? Değil mi? Evet. Nerede? Yapon için abi, Alan geliyor abi gel bu evet. bekle sessiz burada biri var mı arkamıza bakalım sola bak sola sola Sola bakarak yürü. Gel şöyle şu tarafa doğru. Aşağı hiç bakmana gerek yok. Gel. Bak adam önümüzde bak gördün mü? Evet gördüm gördüm. Kaçıyor kaçıyor. Hadi be atma Salim keşke bombayı görmesin. Çıkacak şimdi. <gülüyor> Oğlum adam iyi vurdu lan. Ya şeyi de oraya verdi alanı. Bir dakika abi, bir dakika. Ne yapalım abi? Adam şurada. Hangar seni kesiyor abi. Bakıyor hangar. Tamam, hangar beni görse de bir şey olmaz. Sen dikkat et hangara düşme. Vurdum ona bir tane. Tamam bak benim önümde adam var. Çok şey oynuyor bu adam. Tek mi acaba? sana istersen. Öldü o direkt. Aa, sana abi. Gel yanıma. Gel yanıma şimdi. Gel yanıma buradan oynayacağız. Sis derim artık dolduracağız böyle. Sekiz kişi kaldı zaten. Of P90 var da. Oyun sonu gelmiş zaten. Şeymiyor, her şey çıkıyor. Gel al istersen. Gel oradan P90 al. Şu adamdan sis mis bir şey alalım. Bol bol sis al. Sisleyip gideceğiz çünkü. Hiçbir şey bulamadım. Gel gel Onur, gel Onur. Oyna bana Onur. Gel gel gel gel. Buradan oyna gel. Çok iyi yere düşeceğiz gel. Yerimiz çok iyi. Gel şuraya bari bir 2 3 tane at lan oğlum. Alanı nereye verdi ya? Hadi kolumuzda alan vardı abi. Sen kit atsana bana 2 3 tane. Abi artıya bırakmış koymuş abi 5 tane. Onur ben orada değilim ki kanka ya. Hadi gel aşağıya. Bak şeydeki düştü. Eee işaretimdeki şey de 355'te hemen üste bak şurada düştü. Konteynerin orada. Gel benimle oyna. Alan oynamamız lazım yoksa bunlar her türlü Gel gel gel gel gel. Şurada oynayacağız. Dur bakayım başka yer var mı? Başka yer yok gel burada oynayacağız. Ses yapma ses yapma. daha avantajlıyız bak. Onur biz daha avantajlıyız tamam mı? Bak sen solu tut ben sağ tutacağım. Şey sen sağ tut ben solu tutacağım. Biz daha avantajlıyız tamam mı? Adamları her türlü biz görüyoruz. İlk önce kafasını biz görüyoruz. Yani hesat atma olasılığı bizim daha yüksek. Çok ses yapma ama Shiftle oyna. Şeyle. CTRL ile oyna ki. Sağlığa açılıyor abi. Sağlığa açıldı. Sağlığa açılıyor. Neçat vurdum ona. Gelsin. Atıyor. Sola bak. Hangardan çıkacaklar abi yine. De. Bir dakika bekle. Buraya bomba geldi. Helal be. Win dediğim böyle olur değil mi Onur?